Evet, herkese selam. Ee, hepinizin bildiği gibi şu anda gündemde koronavirüs var. Yani özellikle son zamanlarda Türkiye'de bir vakanın çıkması, Sağlık Bakanı'nın açıklama yapması falan. Bununla birlikte ülkemizde çok fazla bir hareketlenme oldu. Okullar kolonyalar tatil heh, Okullar tatil edildi. Kolonyalar falan bitmeye başlamış, tuvalet kağıtları falan bitmeye başlamış. Bayağı bir İsterirseniz ülkece panikteyiz. Ee, burada da durum çok farklı değil. Ya yani burada da durum aslında e, Bu şeyler var. Geçen mesela instagramda gördüm. İngiltere'de e, bir alışveriş merkezinde Tuvalet kağıdı için baya kavga ediyorlardı. Bir kişi böyle bayağı doldurmuş. Iki kadın, i̇ki kadın saç saça baş başa Kavga ediyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Yine bahsetmiştim. Maskenin falan bittiğini söylüyorlar. E, stoklarda kalmadığını falan. Ee, bir yazıyla asmışlardı falan böyle. Morrison'da mesela. Ee, ama bunun dışında caddede falan çok farklı bir değişiklik yok. Ee, yine takip ettiğim kadarıyla yani burada okulları falan kapatmayı düşünmüyorlar. Yani bu anlamda ekstra bir şey görmedim açıkçası. Caddede, sokakta zaten çok fazla insan yok. Bir Şu anda burada mesela birazcık şey var. Ee, şurada böyle 3-5 tane insan var. Onun dışında Birazcık daha böyle hareketsiz yerlerde hiç şey yok. Ee, hiç insan yok diyebilirim hemen hemen. En kalabalık nereyi gördüm derseniz. En kalabalık Ikea'ya gittiğimde gördüm. 6 katlı bir Ikea var şey, Cavintree'de. Orası iyi kalabalıktı. Onun dışında böyle çok ciddi bir kalabalık görmedim. İnternetten de bakıyorum ne oluyor ne bitiyor falan diye. Ee, şey diyorlar mesela. Da İngiltere İngiltere'de, Londra'da geçen arkadaşlarım falan da var. Onlar da söylüyorlar. Yani herhangi bir hayatın akışında bir şey yok. Ekstra bir şey yok. Çünkü bizim şunun Instagram'da falan bazen yazıyorlar. Hani işte geleceğiz ama biraz tedirginiz, koronomi gibi durumda şeklinde. Bu anlamda burada bir şey yok. Yani tabii ben bir doktor değilim. Ee, bilimsel bir yorum yapacak e, donanımda değilim. Ama yani gözlemlerimi aktarıyorum. Çünkü şöyle bir durum var, ee, insanlar gerçekten soruyor, özellikle e, İngiltere ile alakalı olan Facebook gruplarında çok fazla rastladım soruyor. soruya, ondan dolayı bu videoyu çekiyorum. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi bakıyorum ben koronavirüsle alakalı e, şeylere, hani önlem almak için gerekli olan maddelere, hep bildiğimiz aslında şeyler işte ellerini yıka, kalabalıkların arasında çok fazla bulunma şeklinde devam eden Aslında bizim normalde de dikkat ettiğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sokaklardaki sokaklardaki mevzuya baktığımda da çok fazla maske takan yok ama takanlarda genelde nedense çekik gözler oluyor. Ee, onun dışında Ekstra bir önlem görmedim. Ha bir de bir AVM'de şey gördüm, şu elleri dezenfekte etmek için bir şey koymuşlardı, onu gördüm farklı olmak. Bunun dışında bir şey görmedim. Yani dediğim gibi, koronavirüsle alakalı e, dikkatli olmakta fayda var. Ama burada e, hayat bir şekilde devam ediyor. Ha bu doğru mu onu da bilmiyorum. Ne yapmak gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Okulları belki toplu e, toplu ulaşımla alakalı bir şey yapmak lazım. Belki Türkiye'deki gibi okullarla alakalı bir çalışma yapmak lazım. Online eğitimi arttırmak lazım vesaire. Buna benzer şeyler yapmak lazım belki. E, bilemiyorum ama dediğim gibi e, buradaki mevcut durum şu anda bu şekilde. Şimdilik bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.